Yine çok heyecanlıyım. Yine heyecanlıyım. Yine saçlarım aşırı temiz. Aşırı temiz olunca sevmiyorum. Ay! Yani şunu açana kadar heyecan yapmıyorum kamerayı. Ama kamerayı... Kameraya konuşamıyor. Kamera açtıktan sonra gerçekten bir heyecanlanıyorum ya. Aloha! Bugün size bir kitap önerisinde bulunacağım ve açıkçası yani neredeyse bu kanalı açtığımdan beri gerçekten aklımda olan bir kitaptı ve araya çok uzun zaman girdi. Yani normal şartlarda bir sene önce falan sizinle paylaşırdım ben bu kitabı. Ama gelin görün ki iki üç kere okumama rağmen hayatım boyunca böyle son zamanlarda yani sizinle paylaşmak için bir daha okumak istedim. O yüzden de beklettim beklettim derken bu zamanlara kadar geldik. Bahsettiğim kitabı eminim aranızda bilenleriniz vardır. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Netleme konusunda efsane olduğumu biliyorsunuzdur. Masaru Emoto Beyin, <gülüyor> Beyin. Masaru Emoto'nun Suyun Gizli Mesajı adlı kitabı. Kural dışı yayınlarından çıktı. Yani bu kitapla ilgili şimdi size bahsedeceğim ama gerçekten bence böyle yatağınızın yanı başında kütüphanenizde bulundurmanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi yani daha öncesinde minimum iki kere okudum. Hatta üç kere falan okumuş olabilirim. Ama sizinle paylaşmak için tekrardan okuyup şimdi sizlerle hem fikirlerimi hem de bu kitabın neden bahsettiğini paylaşacağım. Bu kitabın konusuna gelecek olursak ben yine notlarımı aldım böyle çalışkan bir öğrenci gibi. Gerçekten not alarak anlatmayı çok seviyorum. Şimdi öncelikle kitabın konusunu ben size biraz anlatayım. Aslında Masaru Emoto'nun yaptığı şey e, suyu kristal haline getirerek yanılmıyorsam eksi 4 derecede bekletiyordu. Ve eksi 4 derecede böyle sabitleyerek derecesine de bakmadım. Onu e, yanlış söylüyorsam da düzeltirim şuralara yazarım. E, kristal haline getiriyor. Yani su parçacıkları donuyor ve ondan sonra da o kristallerin fotoğrafını çekiyor kendisi. Ve zaten birazdan sizlerle çektiği fotoğrafları paylaşırım. Hatta e, bu kitaptan göstermek yerine görselleri koyarım. Onu da görürsünüz. Ama bu bilimsel çalışmanın aslında çok enteresan bir yanı var. Bu da ne diye sorarsanız. Şimdi baktığımız zaman e, bizim zaten vücudumuzun %70'i sudan oluşuyor. Ve ilk doğduğumuz zaman işte %99'umuz su diye biliniyor. Ergenlik çağına geldiğinde bu giderek azalıyor azalıyor. İşte 25-30'lu yaşları bulduğumuzda da %70 civarına geliyor. Hatta yaşlılıkta da hani %50 civarlarına geliyor diyor kendisi. Bir de bilginiz olsun %50'nin zaten altındaysa vücudumuzdaki su yaşama şansımız yokmuş. Dolayısıyla da buradan şuna gelmek istiyorum yani bizim vücudumuzda zaten sudan oluşuyoruz biz yani e, suyuz. Ve dolayısıyla da e, bu suyun aslında bir yerde kalitesi çok kıymetli. Şimdi kendisinin yaptığı aslında deneyde e, şunu savunuyor ve bunu da bize gösteriyor. Değişik kristallere farklı cümleler söylüyor. İşte mesela e, bir kristale böyle şey ne bileyim mesela bir suyu alıyor kendisi sevgi ve şükran yazıyor ve onun ortaya çıkardığı kristal ortaya çıkardığı kristallerin fotoğrafını çekiyor. Sonra başka bir suya alıyor. İşte ona da senden nefret ediyorum diyor ya da böyle emir cümlesi kuruyor ve bunu bu arada nasıl yapıyor derseniz de mesela sürahi'nin üzerine o kelimeyi yapıştırıyor. Yani bir kağıda yazıp onu yapıştırıyor. Ya da o kelimeyi yine hani bir sayfaya yazıp altına koyuyor. Bunları işte yaptıktan sonra da o fotoğrafları zaten bizlerle paylaşıyor ve bu aslında bize bir kanıt oluyor. Yani gerçekten bunu ilk okuduğum zaman ben çok etkilenmiştim çünkü buradan şuna geleceğim biraz böyle heyecanlıyım çünkü ilk defa belki bu konuyu bilen duyan arkadaşlarımız varsa bence bu hayatınızda çok farklı bir şekilde kendinize ve dünyaya bakmanızı sağlayabilir çünkü aslında bir yani herkes sudan oluşuyor. Şuna geleceğim şimdi çok böyle karmaşıklaştırmadan. Zaten e, bu kitapta benim en çok öğrendiğim ve kendime ders çıkardığım nokta kelimelerin gücü. Hatırlarsanız bu Don Michael Ruiz'in bir kitabı vardı, Dört Anlaşma diye. Orada da anlaşmalardan biri kullandığın kelimeleri özenle seçti. Dolayısıyla siz eğer kendinize e, ben gerçekten çok değerliyim, kendimi seviyorum... Ben çok şanslıyım mesela ya da sevgi ve şükran duygusu içindeyim e, seni anlıyorum yani gibi gibi böyle güzel cümleler kurarsanız aslında sizin titreşiminiz ve frekansınız da bir yerde değişiyor. Bu arada titreşim ve frekans kelimelerine de özellikle değiniyorum çünkü burada not aldım. Beni neden etkiledi kısmına gelecek olursam Abraham Hicks'i eğer hani beni bir süredir takip ediyorsanız Eminim hani Abrahim Hicks'in çevirilerini yaptığım videomu da izleyen birçok arkadaşımız vardır. Abrahim zaten genel olarak işte vibrasyondan, titreşimden, enerjiden her şeyin enerjisel olduğundan ve o şekilde aktığından falan bahseder. Bu Masaru Emoto da bundan bahsediyor ve şunu diyor. Her şey kendine özgü frekansta titreşir. Ve bu aslında bizim suyu yani bizim vücudumuzdaki suyla alakalı. Çünkü her suyun bir titreşimi var diyor. Dolayısıyla eğer ki siz kendinize karşı acımasız, belki eleştirel, belki çok yargılayıcı davranırsanız ve bu şekilde kendinizle bir iletişim hali geliştirirseniz, sizin vücudunuzdaki suyun kalitesi de değişecek. Ve bunun kalitesinin değişmesi demek bir yerde de enerjinizi bu anlamda kötü etkilemek demek. Çünkü yine kendisi şunu da söylüyor. Biz istersek acıyı da yaratabiliriz ve bu şekilde bir hayat da kurabiliriz kendimize. Fakat istersek çok üst düzeydeki o sevgi ve bundan da daha da üstün olan, doğru hatırlıyorsam şükranı daha da üst tutuyordu. Böyle varoluş hali olarak. Daha da üst olan şükran duygusuna geçebiliriz diyor. Şimdi e, öncelikle bir aldığım notlara bakmak istiyorum. E, bağışıklığım bu arada sevgi olduğunu savunuyor. Ve gerçekten ben kendi hayatımda bu kitabı okuduktan sonra şunu da deneyimledim. Hani ben her gün işte genelde yoga pratiğimi çok nadir yapmadığım oluyor. Yoga, yogamı da yapıyorum her gün. Meditasyon zaten atlamıyorum diyebilirim. Ve... E, bu kitaptan sonra şey dedim, kendime bir böyle sevgi ve şükran kelimelerini söylemeyi alışkanlık haline getireyim, bakalım hayatımda bir şeyler değişecek mi? Ve baktığımda gerçekten hani ne kadar çok gün içinde de hani aklıma geldikçe sevgi ve şükran, sadece bu iki kelime, sevgi ve şükran ya da bunu şekillendirebilirsiniz, fazlalaştırabilirsiniz, işte ne bileyim hayata karşı sevgi doluyum, kendime karşı sevgi doluyum ya da kendimi seviyorum, işte hayata şükran duyuyorum gibi gibi böyle bir şeyler değişmeye başlıyor. Yani daha olumlu bir insan oluyorum. Burada şeyi savunmuyorum, her şey olumlu olmalı, olumsuz olan tükakadır falan bu değil. Ama yaşam kalitenizin artmasında gerçekten vücudunuzdaki suyun, kalitesinin artması ve arın, arındırılmasının büyük önemi var. Yani siz ne kadar bir anlamda kendinizi saflaştırırsanız aslında o kadar hayat kaliteniz artıyor. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Tabii ki de zaten bizim hani içtiğimiz sular genel olarak öyle çok temiz sular olmuyor. Her ne kadar içme suyu olsa da kendisi diyor ki Masoru Emoto Bey aslında su özgür olmak ister ve su ne kadar arındırılmışsa o kadar iyidir yani bizim aslında doğal akan sulardan içmemiz gerekiyor ama lakin burada ben biraz üzüldüm çünkü İstanbul gibi bir şehirde ya da Ankara, yani büyük şehirlerde yaşıyorsanız ve doğayla hani çok fazla bağlantınız yoksa en azından hani yürüyerek ne bileyim bir yerden akan suyu içemiyorsanız böyle bir olasılığınız da olmuyor. Ama ben ne yaptım? Yani ben aratıcıdan kullanıyorum suyu. En azından şunu yapıyorum. E, suyumu içmeden önce işte sürahinin altına ya da bardağımın altına sevgi ve şükran kelimelerini yazıyorum. Ya da hatırlayanlar olur. Meral Bakır'ı zaten tanıyorsunuzdur benim çok sevdiğim. Meral Bakır'ın sayı sekansı eğitimleri vardı. Onu almıştım. Şu an onun ne olduğuna çok fazla değinmeyeceğim ama yani Matrix gibi düşünebilirsiniz. Hani hayatta aslında sayı sekanslarından oluşuyor diye bir inanç var diyeyim. O sayıları işte bardağımın altına koyuyorum. Ve bunlar biraz olsun hani o işte akan suyu içemesek de suyumuzu arındırıyor. Yani vücudumuza giren suyu arındırıyor diye düşünüyorum ve buna inanıyorum. Şöyle de bir not almışım. Su ruhun aynası. Suya insanların ruhlarında olanları yansıtma yeteneği veren varoluş titreşimi var deniliyor. Bence bu doğru olabilir yani zaten okuduğunuz zaman anlayacaksınız. Şimdi size böyle kitap hani şundan bahsediyor sonra şundan bahsediyor diye böyle madde madde gidemiyorum. E çünkü aslında tamamen bu kristallerden bahsediyor. Ve biraz hani böyle atlaya atlaya gidiyorum çünkü bahsetmek istediğim her şeye de değinmek istiyorum. Birkaç tane size şuradan fotoğraflar göstereyim ama zaten hani bu videoda da böyle ara ara bazı yerlere fotoğraflar koyarız. Çünkü şimdi kamera netler ya da netlemez. Şöyle yapayım mesela. Güzel fotoğraflar göstermek istiyorum. Mesela Mozart'ın 40. senfonisini ya da Beethoven'ın 5. ve 6. senfonisini dinlettikleri su kristallerinin fotoğraflarını şimdi göreceksiniz. Bu mesela çok güzel bir kristal arkadaşlar. Altıgen oluşuyor ama Mesela kötü olan bir şeyi göstermek istiyorum. İşte emir kipinde konuşulduğu zaman suya o zaman gerçekten çok kötü e, kristaller oluşuyor. Heh, mesela burada göstereceğim. İşte yap denildiğinde ya da şeytan denildiğinde ya da e, ha, mesela haydi yapalım ya da melek kelimelerinin gösterildiği iki fotoğraf yukarıda şeytan ve yap kelimelerinin gösterildiği iki fotoğrafta alt, altta göreceğiniz fotoğraflar. Onlara bir bakın anlayacaksınız umarım netliyodur. Yani kısacası, gerçekten bu kristallerin önemi ve suyun önemi hani ben ne desem az gelir. Bir de size şeyden bahsetmek istiyorum. Morfik rezonans terapisi. Hatta buna not almıştım kaçıncı sayfada olduğuna dair. Şimdi Dr. Shell Drake'in morfik rezonans teorisinin geçerliliğini işte test edip edemeyeceklerini görmek için bir deney yapıyorlarmış ve bu deneyde şununla ilgili birisi bir şeyin farkında olduğu zaman diğer insanların da farkında olmaya eğilim gösterdiklerini ortaya çıkarıyormuş. Yani mesela ben bir şeyin farkındaysam ya da bir şeyin cevabını bulduğum zaman başka bir yerde yaşayan herhangi biri de o onun cevabını bulabiliyor. Yani çok kabaca aslında bu demek. Bunun suyla alakası ne derseniz yani aslında her şey suyla alakalı çünkü her şey titreşimle alakalı ve dolayısıyla kelimeler, kelimelerle de alakalı gibi gibi böyle aslında hepsi iç içe geçmiş şekilde bulunuyor diyebiliriz. Bir de Masaru Emoto yine böyle sonlara doğru o da beni çok etkilemişti. Kendisi şunu savunuyor hatta bir çalışmadan mı bunu bulmuştu tam hatırlamıyorum ama suyun... Bu dünyaya ait olmadığını ve uzaydan buraya getirildiğini savunuyor. 3.8 milyon yıl önce işte okyanusların oluşmasıyla zaten yani bu dünyadan olmayan bu su buraya gelmiş. Buna bilmiyorum inanırsınız inanmazsınız bir sürü bunun üzerine tartışabiliriz ama hani tartışmaya bence gerek yok hani in inanın inanmayın Bu da önemli değil bence sonuç olarak hani bunlar biraz da böyle detay ve beni etkileyen bilgiler oldu ama önemli olan sizin kendinizle nasıl iletişim kurduğunuz ve gerçekten o içtiğiniz suya mesela her sabah hani derler ya gözlerinizin içine bakın işte her sabah uyandığınızda ve kendinize seni seviyorum deyin. İşte bu hayatınızda birçok şey değiştirir derler. Mesela bunun gibi suyunuzu içmeden belki altına böyle bir kağıda ulaşabilirsiniz. E, ''Seni seviyorum'' yazabilirsiniz, belki ne bileyim ''Sen çok dersen yani güzel cümleler yazabilirsiniz. Belki bir müzik dinletebilirsiniz ve ondan sonra içebilirsiniz. Bu olduğu zaman hani görünürde hiçbir şey değişmemiş gibi gelebilir size. Oysa ki kendinizi açtığınızda ve zaten hani bunlar bu kitapla beraber kanıtları da göreceksiniz. Hani bunu deneylerle çünkü o hani kristallerin fotoğrafları çekiliyor. Ve bizim de onu içtikten sonra hani o şekilde işte atıyorum Mozart dinlettik sonra o suyu içtik. O suyun, yani bizim içtiğimiz suyun kristal fotoğrafları çekilse zaten bunu biz de görebiliriz. Ama insanoğlu göremediği şeye inanmıyor gibi bir nokta var. Dolayısıyla da bu kitapla buna inanıp siz de hayatınızda bunu test edebilirsiniz. Aslında dönüp baktığımızda yani birçok şeyin cevabı diyeyim hep sevgide yatıyor. Yani benim de bu kadar yani kendimce bir sürü okuduğum kitaplarda ya da aldığım birçok eğitimde her şeyin sonunda o hani ilahi sevgi diyelim buna ve koşulsuz sevgi belki de. Ben de böyle zaman zaman hissedebiliyorum hep orada olamasam da. Ve şükran duygusu. E, ve suyun da bize mesajı bu arkadaşlar. E, başka söyleyeceğim böyle önemli noktalar var mı? Videoyu da olabildiğince kısa tutmak için size özet geçmek istedim. Ama sanıyorum... Şu an söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada okuması çok kolay bir kitap. Yani 30-40 sayfa herhalde bu zaten hani... E kristal fotoğraflarını gösteriyor. O yüzden hani aranızda böyle çok kitap okumaktan hoşlanmayan ya da kitap okurken sıkılan arkadaşlarımız varsa onlar da böyle çok rahatlıkla ve kolayca okuyacaktır eminim. Bu arada kural dışı yayınlarıyla ilgili de nacizane küçücük şunu söylemek istiyorum. Ben kural dışı yayınlarını çok çok eskiden beri biliyorum. Yani 15-16 sene öncesinden biliyorum. Ve o zamanlardan beri böyle çok basılmaya cesaret yani... Yayın evlerinin basmaya cesaret edemediği kitapları basıp bizlerle buluşturdular. Ben çok severim kural dışı yayınlarını. Bunu da burada Nilgün ve Saim Koç'un, yani benim tanışıklığım çok eskiden var. Ama şu an yani uzun senelerdir görüşmüyorum kendileriyle. Ama onları da tanıdığım için bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de bu sefer kesinlikle son olarak şunu söyleyeceğim. Bu kitabı aranızdan birine hediye etmek istiyorum. İçinde böyle altını çizdiğim yerler, not aldığım yerler falan var. Bunu eğer isterseniz tamamen içimden geldiği için size yollayacağım. YouTube'dan isteyen ilk kişiye yollayacağım. Ve lütfen tek ricam, hani bunu zaten yolladıktan sonra hani size hediye ediyorum diye YouTube'dan da yazacağım o kişiye. Sonrasında hani defalarca istemeyin benden çünkü sadece bir kişiye ve ilk yazan kişiye hediye edeceğim. Bunu da buradan belirtmek istedim. Sizin bu arada ele almamı istediğiniz kitaplar varsa hani artık beni biraz olsun tanımışsınızdır ve diğer kitap önerileri videolarımı da belki izlemişsinizdir. Onların da ışığında diyeyim. Bana kitap önerisinde bulunabilirsiniz. Yani şu kitabı ele alabilirsen süper olur falan diyebilirsiniz. Gerçekten sizden gelen geri dönüşleri de çok fazla açık olduğumu bilin istiyorum. Bir de ben böyle genelde hani psikoloji ya da spiritüel kitaplar ya da Böyle bilime dayalı, beyinle ilgili hani falan kitapları çok seviyorum. Ama bunun yanı sıra bir sürü böyle romanlar da var. Mesela Dostoyevski'nin Suç ve Cezası ilk aklıma gelen. Cesur Yeni Dünya'yı mesela şimdi okuyorum. Albert Camus'un Yabancı diye bir kitabı vardı. Zaten bilirsiniz ona bayılırım. Hani böyle romanlar ne bileyim belki başka kitapları da Sizlerle paylaşabilirim eğer ki ben de seviyorsam. O yüzden paylaşmaktan çekinmeyin diyeyim. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip ederseniz, dilerseniz içinizden gelirse şuralara bırakıyorum, bakabilirsiniz. Oradan da zaten anlık paylaşıyorum. Bir de Instagram'dan takip etmeniz hani sizlerle bazen sorular soruyorum. Storyler üzerinden interaktif YouTube videoları çekmeme de e, sebep oluyor. Çünkü oradan gelen yanıtlarla beraber ben de içerik hazırlığında bulunabiliyorum. O yüzden de kıymetli diyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Ben yine böyle susmadım. Yani gerçekten e, video çekmeyi de çok özledim. Yine hani siz tabi böyle her hafta video geldiği için farkında değilsiniz ama 2-3 haftadır video çekmedim. Ee, özlemişim bayağı. Bir de bu çok çok paylaşmak istediğim bir konuydu. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Mahalo diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Şu biraz daha kalın oldu. Şu biraz daha ince oldu. Aa sinirlerimi gördünüz mü bu Bayılıyorum Yasin'lere. Çok seviyorum Yasin'leri. Size bak buradan bakınca kendimi görüyorum. Buradan bakınca siz beni görüyorsunuz. Ben kafayı yedim. Böyle oluyor. Yani gerçekten görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.